Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu lokale prepozisyon umherum en entlen. Evet bu edatları inceleyeceğiz arkadaşlar. Umherum etrafında demek arkadaşlar boylu boyunca anlamlarına geliyor. Örneklerle bu durumu inceleyelim şimdi arkadaşlar. <gülüyor> die Kinder laufen, die Kinder çocuklar demek arkadaşlar. Laufen, yürümek, tempolu yürümek, koşmak anlamlarına geliyor. Şimdi burada umherum'u görüyoruz etrafında. Die Schule, okul demekti. Okulun etrafında yürüyorlar. Diyecek olursak demek ki ne olacak arkadaşlar? Um die herum. arkadaşlar um e, akusatifliği gerektiriyor ancak ben di de herhangi bir dönüşmeye uğratmadığım için ne yapıyorum di olarak bırakıyorum ve ne diyorum çocuklar okulun etrafında yürüyorlar ya da koşuyorlar diyecek olursak demek ki di Kinder laufen um dişule herum demiş oluyorum e, aynı şekilde Die Kinder laufen, evet çocuklar yürüyor ya da koşuyor diyecek olursak Süpermarketin etrafında Der supermarkt, akusatiflikte ne oluyordu arkadaşlar? Der, dene dönüşüyordu. Dolayısıyla süpermarketin etrafında koşturuyorlar diyecek olursak O zaman ne olacak arkadaşlar? Die Kinder laufen, um den supermarkt herum Evet ne yapıyorlar? Süpermarketin e, etrafında koşturuyorlar ya da yürüyorlar anlamına gelmiş oluyor. Sonraki cümleye baktığımızda arkadaşlar burada an entlang'ı görüyoruz. An entlang arkadaşlar boylu boyunca demek. Dolayısıyla okulu boylu boyunca yürüyorlar diyecek olursak demek ki ne diyeceğiz? Die Kinder laufen an der Schule entlang. Burada dikkat ettiyseniz arkadaşlar die Schule dere dönüşmüş. Demek ki An ne gerektiriyormuş? Datifi gerektiriyormuş. Demek ki an destuyle entlen okulu boylu boyunca yürüyorlar anlamına gelmiş oluyor. Aynı şekilde e, tren istasyonu debanuof demekte hatırlayacak olursak diyecek olursak e, tren istasyonu boylu boyunca yürüyorlar ya da e, koşuyorlar e, bu yolda diyecek olursak o zaman ne olacak bu arkadaşlar? Dikin da laufen am Bahnhof vorbei. Demek ki ne oluyormuş arkadaşlar? Der Bahnhof deme dönüşüyor. Anne birleştiğinde demek ki ne oluyor? Am Bahnhof vorbei. E, düzeltiyorum. Am Bahnhof entlang demiş oluyorum. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Die Kinder laufen um die Schule herum. Die Kinder laufen um die Schule herum Die Kinder laufen um den Supermarkt herum Die Kinder laufen um den Supermarkt herum Die Kinder laufen an der Schule entlang Die Kinder laufen an der Schule entlang Die Kinder laufen Am Bahnhof entlang. Die Kinder laufen am Bahnhof entlang. Evet arkadaşlar bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde lokale prepozisyon umherum an am entlang konularını görmüş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.